Tamam. Şimdi diğer kapıyı bir açsın. Aynen. Sen şimdi gel. Gel gel gel. Abi ne yap? Tamam. Kapıyı açtı onu. Kurtar. Kurtaramadı. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle ee, Flee Free the Facility, Facility oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Yanımda birkaç kişi var. 4 kişi var yanında. E, isimlerini gördünüz. Tamam işte şimdi oynayacağız oyunu. Böyle birkaç el atalım. Belki bir el falan atarız. Öyle diyor. Abi isimleri göster. Gösterdim. Söyliyorum. I am number Donleaf'e vikingler. <gülüyor> Dur ben de nasıl? Aynen böyle yediyorum. Tamam Donleaf'e ye de buradan selam yeni çanta takmış. <gülüyor> Dur dönme dolap gibi oluyor. <gülüyor> Canavar olacak arkadaş şey yapsın fokus yapmasın bana falan gelip durmasın kim çıkacaksa <gülüyor> Hani sürekli bana gelmesin önüne gelen kimse ona doğru saldırırsa çok iyi olur Ve canavarda bir yazı yazarsa çok iyi olur kim çıktıysa Benim o Malize olmuş Malize biraz profesyonel bir Birisi Bakalım Ne olay şu, e, bilgisayarları eklemeye çalışıyoruz burada. E, herkes bir bilgisayar bulsun ve E'ye bassın. Anca biraz pro. Yani belki. Ben de çok profesyonel değilim. Çok iyi oynayan birisi değilim. Dedim ki fokus yapmayalım. Hani, kimi görürsen ona saldır Gerçek bir canavar gibi yap çok iyi ekliyorum ya. Dur, dur dur Viking Viking'ler. Abi herkes Viking'lere yardıma gitsin. Tamam. Ah. <gülüyor> Kurtarıyordum ya. Tamam vikingler sen kaç. Sen kurtul bari diyecektim. Sen de kurtulamadın. Kaçabilsek çok iyi olacaktı ya. Gel vikingler gel. Peşimden gel. Peşimden gel. Gelemedin ki ama, yani peşimden gelerken harfiyen benim yaptıklarımı uygula demek istemedim. Ayamdan bir çabuk gel. Çok iyi kaçtı Hadi bakalım. Gel gel gel. Aaa donmuş o. Oh, donmuş ben bilmiyordum. Tamam hemen kaçacağım. Bilgisayarları eklemeye odaklanalım. Şu an donlu efe var. Tamam donlu efe var. I am lumber var. Üçümüz varız. Tamam I am lumber hemen gideceğim. Bunu tamamlayayım. I am lumber'a. E, donlu efe sen git. Sen yavaştan oraya doğru git. Ben de geliyorum. Sonra ikimiz aynı anda gireceğiz odaya. I am lumber şu an kurtulmuş. Profesyonel değilmişim ama. Şu da diyor. Tamam bilgisayarı bitirdim. Yanınıza geliyorum. Takın, ölmeyin. Oha. I am lumber'ın hafiften canı giriyor. Neredesin? Allah be. Bizden hızlı koşuyormuş o. Ha doğru. Hız şey vardı onun. Ben beni yakaladı. Sen şey aynen kurtardım. Beni de yakala hemen yan odalıyım, Camdan çıkıp odaya gel. Tuvaletten bir oda daha git sonra orada. Aynen donla Efe. Orada kapıdan girersen iyi olur diğer taraftan. Hadi be yakalandık ya. Tamam izliyoruz. İkiniz aynı anda girmeniz gerekiyor. Biri kapıdan girip diğeri beni kurtaracak. Ben kaçış yerimi belirleyeyim. kendi kaçış yerimi belirledim ben. Hadi be tamam en azından zaman kazandık En azından zaman kazandık kimse şey yapmasın Tamam şimdi diğer kapıyı bir açsın aynen sen şimdi gel Gel gel gel abi ne yap? tamam kapıyı açtı donlu kurtar Kurtaramadı hadi be donlu da yakalandı Üçümüz de yakaladı şu an belki kaçabiliriz. Küçük bir ihtimal ama yani yakalanmasanız çok iyi olacak. Viking'ten başlayarak bu arada. Ben ölüyorum. <gülüyor> tamam ben kaçtım. <gülüyor> ben kaçtım. <gülüyor> Bakıyoruz ayağımdan kurtarmaya gitmemiz lazım yalnız Tamam sen kapıdan gir Hadi be kapıyı kapattı çok iyi Çok iyi ya Acımasız mısın? Yardım etsene. <gülüyor> Seni kurtardı adam. Tabi bunu kötü bir adam olarak söylüyor. Dokuz dakikamız kaldı ya. Yapamayacağız galiba. Ben donuyorum yavaştan. <gülüyor> Can çekişe çekişe geliyor bak. Yalnız bana fokus yaptı bak onu şey yapmıyor. Git götürüp öbür tarafa götürmüyor. Oo. Adam. Ama kaçamadım çünkü ben ne olduğunu anlamadım. Beni kurtarmazsın diyor. Bak onu fokus yapıyor yani. Diğerlerini yakaladıktan sonra diğer tarafları götürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun şey stun'la ne yapıyorsun? <gülüyor> tamam kaçtık. Dur. Ben oradan, ben buradan. Bekle. Gir, ay, kaç. Kapı camdan gir. Gir. Gir. Niye girmedin? Kurtar. Böyle böyle böyle yapacağız. Aynen bak başka yere götürüyor beni. Oradan devam edin. Donlu gördü beni. Sol tarafa girin sonra. Kapıyı açıyor şu an. Beni başka bir yere koydu. Yalnız burası daha zor bir yer. Kapının arkasında bekliyor bu arada. Nasıl kurtulacağız ya? Hapishanedeyim. Nasıl kurtarmayı planlıyorsun? Tamam kaçacağım. <gülüyor> Çok iyi kaçtım tamam. Sıkıntı yok. Donlu büyük ihtimal orada öldü. I am Lumber yakalandı. Buraya başka yerden giremiyor muyuz ya. Donlafe büyük ihtimal can çekişiyor. İkimizin de canı yarıya düştü. Gel gel gel gel. gel. Tam Donlafe'yi kurtaracağız şimdi. Kapıdan geliyor, gel. Gel kapıyı kapat. Kapat niye kapatmadın? Of. Sonradan niye kapatıyorsun, çıkıp kapatıyorsun? Ayağım lambur <gülüyor> Tamam ben öldüm Bu sefer öldüm Hadi çocuklar yapabilirsiniz Hadi Ama bunu yapmanın bir anlamı olmayacak Dolu. <gülüyor> Nasıl kaçıyorlar ya <gülüyor> Ayağım lambur öyle mi geliyor ki Donlu an beni kurtaracak o yüzden onu bekliyor. <gülüyor> Şimdi kalkacak. Donlu öldün mü? Ben benim bir gıdım canım kalmış zaten ya. Kim yakalandı? Donlu? Tamam ben ölüyim artık zaten. Siz devam edersiniz. Ben siz devam edeyim yolumuza. Tüm bilgisayarları ekleyin. Yo, dondum. Çok iyi. Olsun ya. Sıkıntı yok. Baya dayandık sonuçta. Oyun bitti mi? Siz de izleyelim. Ne yapıyorsunuz? Sanırım ekleyecek bir bilgisayarınız kalmadı. Sonuçta herkes yakalandı. Donu tek başına yapabilirsen bunu yap. Son sonuçta son bir bilgisayar kaldı. İki kapıdan birine gidecek. Hikikler şu an gülüyor. On bilgisayar nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ah beynim diyor. Ayam Lambert'ı karmaya yaklaşma bile. Çünkü kurtalırken ikiniz de donacaksınız. Donla şifloğu açmış. Dönüp duruyor ya da hiç kamerada gidiyor. Aynen. Hata yapmaman lazım ki seni bulamasın. Eğer hata yaparsan gelir. Hayır hata yapmadın. Donlu Efeci bu arada kıyafetinde Donlu yazıyor ve donu var. Çok güzel bir kıyafet yapmıştı kendini o zamanda. Maceri sana doğru geliyor herhalde. Ağzı yamuk canım. Ayam ben ölmedi. Sanırım başka bir yerde. Ayam lanur şu an Donlu Lf... Bakayım ha ben izleyebiliyorum onu. Yok Ayamlanur şu an ölüyor. Tamam Donlu bu bilgisayarı yapa dursun. Tamam. I herhalde şeye girdi ya. Bugı girdi. Canı hiç gitmiyor. Sanırım yani. Yo gidiyormuş. Ben de öyle. Peki. ha diye gülüyor. Ama donlu e kaçacak. Bilgisayar yapıp I ölmeden önce kapıyı açabilirsin. Burada da hata yapmazsan çok iyi olur. Hadi donlu yaz yazma. Ne yapıyorsun kapılardan kaç. Saklan saklanmanın zaman değil. Niye duruyorsun? Ha canavar şeyde. I am lumber orada bekliyor. Ben şu an onu izliyorum. Bir şey yapmıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Hemen çık. I am lumber ölsün zaten. Yine anladı yalnız. Sana doğru gelecek şu an. Kaçabilirsin. Donlaefe kaçtı. I am lumber dondu ve Malizi 3 leş ile ayrılmış oldu. Güzel, Güzel bir eldi ya. Sevdim ben. 3 leşi var. 3 kişi öldü. Donlaefe her zamanki gibi kazan kazanımız oldu. Donla Efe izliyoruz. Saçma sapan hareketler yapıyor uzaylı çantasıyla. Neyse. Güzeldi ya. Ee, evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Don e buradan selam gönderiyorum. Ee, kazandı sonuçta. Kazanımımız olduğu için e, tam 100.000 Robux kazandı. Hemen e, onun hesabına 100.000 Robux gönderiyorum. E, grubumuza katılmayı unutmayın ve daha fazlası için e, 100 like atabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hoşçakalın. Bay bay.